Mesela doğup hey, bu bir tür hedefsin yürü hey Bu yolun sonu hep çürük ve kasatta düzüne düzüne geliyor ölüm Şeytanım içimde benim, bulanık görüyor gözüm ve derin Bir çukurun içine düşüyor benim. ne de sende morupa kalmıyor Bu bir silah, ateş yediyorum fakat uzak Sürekli tetiğe basacağım, tehlikeli şekilde hedefin ortasına Sıkıcam hedefin ortasına, ah Gözlerin fiyatları beyler uyuşup yaşamam Sürekli ayını ayılacağım ve de bu duruma bir joey saracağım Bak, bu ötesi black, dark, white Bu yaşam kafasına <gülüyor> takılıp düşüyorsa lazım var Süleyin hepinizi bir yeni görün de onunla parlamaya Kafama bak dayanamaz, savaşamadan da kazanamaz Yolun sonu silahı çek, siyah ışık bulur size. size Size, Size siyah ışık bulur size. size Size, Size siyah ışık bulur size Şeytanı tamamen benim kuralım yok İstersen kaçalım uyarı yok Ve <gülüyor> bir hedefe yürüyorum ama bu sefer elimde dileniyor Çünkü buçak Yerim değil sürtünü alıp da git gecemin içine girerek kabusum olarak uyarıyor Bu rüyadan uyanamam beni bilincin hiç duyamıyor Deneme sakına bul, bu Boşalır canşörüm ruhuna doğru Soramam ona da yalanı bulur Eminim çekemez beni de vurur <gülüyor> Benim tek nasıl Bu ha, kafasına, takılıp, var Siteyin,